مَعَلَيْكُمْ أَسْسَلَامُ وَرْحَمَةُ ve وَبَلَكَاتُهُ Öncelikle ben şunu söylüyorum. Benim hakkımda hapse girdiğimi söyleyen insanı Allah subhanahu wa ta'la hapisle imtihan etsin. Benim hastalandığımı söyleyen kişiyi Allah subhanahu o hastalıkla imtihan etsin. Benim hakkımda öldüğümü söyleyen insan Allah subhanahu o insanın canını bir an önce alsın. Bunları eğer iyi niyetle yaptıysa Allah subhanahu bu duamı kabul etmesin. Ama bunları bir müfsitlik, bir fesatçılık, bir fitnecilik için yapmışsa o kimse kim eğer

Allah subhanehu ve Teala onu bu duamı kabul ederek cezalandırsın diyorum. Başka da söylenecek bir sözüm yoktur. İkincisi bana hoca diye hitap edilmemesini ben defalarca belirttim. Ben ilimle ilgilenen, Kur'an'la sünnetle ilgilenmeye çalışan, bilemediğim konuları da bilmiyorum demeye çalışan bir insan. Davetçiyim ben. Ben alim olduğumu hiçbir zaman söylemedim, hoca olduğumu hiçbir zaman söylemedim. Ama bugünkü bu topluluğun cahilliğinden bunlar kaynaklanıyor. Yani o kadar cahil bırakıldı ki topluluk

her sakal koyan insan hoca oldu, her namaz kılan insan evliya oldu. O yüzden ben kesinlikle ve kesinlikle hoca olduğumu kabul etmiyorum. Beni bulunduğum konumda kardeşlerimi severse, beni bulunduğum konuma avam konumunda değerlendirirlerse elhamdülillah orada değerli olduğumu veyahut değersiz olduğumu daha iyi anlamış olurum. Rabbimin huzurunda, Rabbimizin katında da alimler değil

avamlar değil, Kur'an ve sünnete kim tabi oluyor ise ve ihlaslı bir şekilde Kur'an ve sünnetin peşinden gidiyor ise, haddini biliyor ise, riya için, kibir için, gösteriş için yaptığı işi yapmıyor ise Allah Subhane ve Al katında da bu insanlar kurtulacaktır. Rabbim bizleri onlardan kılsın. Diğer bir meselede ise ben çalışan bir insanım. Ben toplumda her insan gibi sabah uyanan, işine giden,

iş ortamında insanlarla oturup kalkan, konuşan, muhabbet eden, inancıma göre yaşamaya çalışan, iş ortamı da olsun, ev ortamı da olsun ve evime dönen ve bu şekilde hayatımız sürdürmeye çalışan bir insanım. Ben kendimi basit almıyorum. Ben

Musa aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığım zaman her birinin bir işi olduğunu, bir işle meşgul olduklarını ve bu işle meşgul olmalarına rağmen dinlerinden vazgeçmediklerini, dinlerini insanlara davet ederek devam ettirdiklerini, İslam'ı insanlara yaymaya çalıştıklarını gördüm. Ve her avam, her Müslümanın da İslam'ın bir parçasından, bir tarafından tutması gerektiği olduğuna inandığımdan dolayı elimden ne gelebiliyor ise Allah subhanahu aleyhi ve bana verdiği nimetleri bilerek

Onlara karşı şükretmeye çalışmak istediğimden dolayı elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Tabii bu aralarda aksaklıklar dediği gibi kardeşin oluyor. Bu aksaklıklar gerek kendi nefsimden alakalı, gerek de yaşantımdan alakalı. Yani ben şunlardan değilim. Bir cemaatim olsun,

Cemaat aynılık getirsin, infanı koysun önüme. Parayı koysun önüme. Ben bulunduğum evin kirasını ödeyeyim. Ben yiyeceğimi, içeceğimi ondan karşılayayım. Daha sonra da cemaate çıkayım, din anlatayım. Aman şöyle sabredin, aman böyle sabredin. Tevhid ehli olan cemaat hocalarından da bu sözümü uzak tutuyorum. Bu sözüme muhatap olan insanlara dinleyen kardeşlerim de az çok biliyordur. Ha tevhid ehlinin içerisinde böylesi insanlar da var ise Allah onları da ıslah etsin. Bu sözüm onları da muhatap alır. Allah bizi de onlardan kılmasın. O yüzden meşgul oldu.

Doğduğumuzdan dolayı bazen aksama oluyor. Ama Allah'ın izniyle asla ve asla daveti bırakmayı düşünmüyorum. Daveti bıraktığım zaman başıma ne gelebileceğini az çok tahmin edebiliyorum. Allah'ın bir ayeti var ki o ayet beni her zaman ayakta tutmaya yetiyor. Allah diyor ki kim Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım eder ve Allah onun ayaklarını dinde sabit kılar. Sebahat eder yani kalbimizi sağlamlaştırır, pekiştirir. Şeytanlara karşı, fesatçılara karşı, müşriklere karşı, kafirlere karşı

ne yapar bizi? Sağlamlaştırır. Allah Teala bizleri daim onlardan Kasım ve Müslümanlara kalsın.